Merhaba arkadaşlar bu videoda 22 Ocak tarihinde bitecek olan Uranüs Retrosu'ndan ve geçtiğimiz süreçte Uranüs Retrosu'nun bize yaşattığı ve öğrettiği deneyimlerden bahsetmeye çalışacağım. Akabinde burçlara ilişkin yorumları da paylaşıyor olacağım. Videoya geçmeden önce hali hazırda devam eden çekilişe katılmadıysanız instagram opikus adresinde veya youtube kanalında çekilişin detaylarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bununla beraber tabii ki. Kanala abone olur, yorum yapar, beğenir, paylaşırsanız da mutlu olurum. Evet, 24 Ağustos tarihinde 18 derece boğa burcunda Uranüs'ün retro hareketi başladı arkadaşlar. Aslında sonbahar dönemi tam anlamıyla Uranüs retrosunun etkisinde geçti diyebiliriz. Biliyorsunuz 2018 yılından bu tarafa Uranüs boğa burcunda bulunmakta. Uranüs'ün boğa burcu geçişiyle beraber aslında... Ekonomi ile alakalı, sahip olduklarımızla alakalı ve değerlerimizle ilgili büyük özgürleşmeler ve güncellemeler yaşadık. Öncelikle kripto para hayatımıza girdi. Elektronik para sistemi yine aynı şekilde ödemelerle alakalı hızlandırılmış sistemler ve bununla beraber ekonomik dalgalanmalar yine Uranüs'ün boğa burcu transiti ile beraber başladı ve bu süreç devam etmekte arkadaşlar. taki Uranüs'ün ikizler burcu geçişi sürecine kadar. Tabi o dönemlerde Uranüs'ün boğa burcundaki etkilerini aktarmıştık. Şimdi ise yolculuğumuz yarılandı artık. Uranüs düz seyrine devam ediyor olacak. Peki Uranüs boğa burcunda hangi konuları bizlere hatırlatıyor ve retrosu düz seyri arasındaki farklılıklar nelerdir? Önce biraz bunlardan bahsedelim istiyorum. Ee, dediğim gibi 18 derece 19 derece civarında başladı 24 Ağustos tarihinde bu retro hareket ve özellikle Uranüs retrosu ile beraber aslında özgürleşmemiz gereken kurtulmamız gereken güncellememiz gereken reform gerçekleştirmemiz gereken alanlarla ilgili bir duruanlık enerjisi hakim olmuş olabilir veya geçmişte yapamadıklarımız geçmişte üzerimizden atamadıklarımız sıyrılamadıklarımız kopamadıklarımız ayağımızdaki prangalarla alakalı bazı farkındalıklar yaşamış olmamız gerekiyor haritamızın boğa burcunu yöneten evlerinde tabii ki hepimiz için farklı farklı konular söz konusu olacaktır özellikle son bir yıldır satürn uranüs arasındaki etkilerle beraber de zaten bir tarafta sorumluluklar bir tarafta özgürleşme ihtiyacı bir tarafta bir tarafta gelenekler, bir tarafta bizim isteklerimiz, bizim arzularımızla alakalı çelişkiler sürecini yaşıyoruz. Yani her iki taraftan çekiştiriliyoruz ve sanki hiçbir yere ilerleyemiyoruz. Sürekli yerimizde sayıyoruz gibi bir durum söz konusu arkadaşlar. Tabi artık Satürn'ün balık burcu geçişiyle beraber Uranüs arasındaki etkileşimi çok daha pozitif bir hale gelmeye başlayacak. Bundan kurtulduk bu etkiden. Dolayısıyla bu ikili gerilim ve ikili delilik halinden Uzaklaştığımız için Uranüs'ün Boğa burcundaki enerjisini daha rahat bir şekilde yansıtabileceğiz. Zaten 2024 senesinde Uranüs'ün Satürn'e çok güzel kontakları da olacak. bu kontaklarla beraber de sistem bizi destekleyecek. Jüpiter'in Boğa burcu geçişiyle beraber yine çok muhteşem değişim ve dönüşümler yaşanacak arkadaşlar. 2023 yorumlarında bahsettik. 2024'de de sarkacak bu süreçler. Oldukça enteresan süreçlere giriyoruz anlayacağınız. Bakalım e, ne gibi etkileşimler bizi bekleyecek yorumlarda paylaşırsınız. Bugünlerde özellikle bir değişim sürecine girdiğimizin yavaş yavaş hissi gelmeye başladı. Aslında e, bir değişimin olacağını hayatımızda somut bir farklılık olmasa da hissediyoruz önceden arkadaşlar. Biliyorsunuz aslında evrende zaman diye bir şey yoktur. Olacak olan e, çoktan olmuştur. Dolayısıyla... İçinize böyle bir heyecan veya böyle bir yenilik hissi geliyorsa bilin Mart ayından itibaren yavaş yavaş hayatınız değişmeye başlayacak. Evet Uranüs'ün Boğa burcundaki yolculuğu Mayıs 2018 tarihinde başladı. Özellikle Boğa burcu teması ikinci ev ile ilişkilendirilir. E, i̇stikrar, güven, azim, sebat, sadakat, kararlılık e, sahip olmak ve ait olmakla ilgilidir. Maddi konular, parasal konular, harcamalar. Ee, bize kendimizi iyi hissettiren, kendimizi emniyette hissettiren birikimler. Yine boğa burcu ile ilintilidir. Dolayısıyla aslında boğa burcu gibi hem sabit hem de toprak grubunun uyuran üstü etkileşimi aslında o sıkıca tutunduğumuz her ne varsa evimiz olabilir, arabamız olabilir, ailemiz olabilir, çocuğumuz olabilir, aşkımız olabilir. Konu her neyse sıkıca tutunduğumuz ve bir nevi aslında kendi kimliğimizi onunla özdeşleştirdiğimiz ve sanki o olmazsa biz yok olacağız gibi hissettiğimiz her ne varsa... Onları zaten değiştirmeye ve güncellemeye geldi. Belki birçoğunuz bu transiti yaşadınız. Birçoğunuz ise önümüzdeki yıllarda yaşamaya devam edeceksiniz. Çünkü dediğim gibi Uranüs burada yolculuğunu yaraladı arkadaşlar. Burada tabii finansal kaynaklar, gıdalarla alakalı, toprakla alakalı temalar, Besin güvenliği ile alakalı hususlar, aynı zamanda çevresel konular, çevre kirliliği ile alakalı temalar ki Uranüs aslında hava ile ilgilidir. Hava kirliliği, sahip olduğumuz hava, oksijen, sularımız, bununla beraber toprağımız, besinlerimiz, sanat, güzellik, edebiyat, kadınlar, aşk, yine evlilikler çok fazla gündeme geldi bu süreçte tabi Uranüs'ün boğa burcu enerjisiyle entegre olması aslında ilerici bir gezegenin biraz sabit bir burçla kombinasyonu burada aslında ileri düzey teknolojiyi kullanarak elimizde sahip olduğumuz ve bir şekilde doğru olduğuna, doğru olduğuna ikna olduğumuz her ne varsa yani bir sistem de olabilir bu bu sistemleri yıkmaya geldi, bozmaya, güncellemeye geldi arkadaşlar. Dolayısıyla bilimde de oldukça büyük sıçramaların yaşandığı, kripto para biriminin, NFT'lerin biliyorsunuz Metaverse dünyasında bu tarz alışverişlerin artık yapılmaya başlandığı bir sürecin içerisindeyiz. Ve bunlar gitgide çığ gibi büyüyor ki Uranüs'ün ikizler burcu geçişiyle beraber ki da biliyorsunuz kova burcuna geçecek. Bu etkiler Uranüs pürüt arasındaki o tarihlerde artık bugün tahayyül edemeyeceğimiz seviyelere ulaşacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bununla beraber tabii ki büyük şirketlerin batışı, iflası ekonomik anlamda bazı ülkelerin bazı şirketlerin dar boğaza girmesi ve aynı zamanda estetik operasyonlara duyulan merakın artması yine arkadaşlar Uranüs ve Boğal Burcu teması ile ilişkilendiriliyor artık toplumun büyük bir kesiminde estetik operasyonlara karşı oldukça olağan bir yaklaşım bulunmakta. Bu da bunu göstermekte ve bununla birlikte aslında gıda zinciri, tedarik zinciriyle alakalı ki pandemi sürecinde zaten bunu büyük oranda yaşadık bir takım problemlerde biz yaşattı Uranüs'un Boğa Burcu transiti. Evet Uranüs devrim dedik, değişim dedik, reform ve bazen kitlesel hareketler dedik. Uranüs'un e, Boğa Burcu yerleşimiyle beraber aslında daha çok bu saymış olduğum konularda bir takım devrimler ve güncellemeler gelmeye başladı. Bu konularda ani ve şok edici durumlar ortaya çıktı ki uranüsün etkisi aslında Plüton gibi yıkıcı bir etkiden ziyade bir anda gelen ve bir anda beyin şoku yaşatan bir etkidir. Dolayısıyla anlık gelen piyasa iniş çıkışları biliyorsunuz bitcoin ile alakalı hızlı bir yükseliş ve hızlı bir dibe çöküş süreci yine Uranüs'ün boğaburcu transitiyle beraber yaşandı. Yani bu konuda aslında çok da sağlam bir zemin içerisinde değiliz arkadaşlar. Yani yeni çıkan parasal sistemler olsun, gıdayla alakalı çözüm yolları olsun, tarımla alakalı çabalar evet olsa da tam bir istikrar sağlanmasının çok daha mümkün olmadığı süreçlerden geçiyoruz. Tabii ki satürnün desteğini aldığımız zaman burada uzun vadeli bazı oluşumların da yapılacağı gerçekleşeceğini söyleyebilmek mümkün ki satürnün karesi ile beraber geçtiğimiz yıllarda bu durum dediğim gibi her iki taraftan çekilen ve hiçbir yere ilerleyemeyen bir durumu aslında örneklemişti. Retrolar içe dönüş süreçleridir arkadaşlar. Sorgulama süreçleridir. Somut anlamda eylemsel anlamda çok bariz etkilerini göremeyebiliriz ama oturup düşünecek vaktimiz varsa şayet bu durumu değerlendirmek için Retrolar şahane zaman dilimleridir. Merkür retrosu, Mars retrosu da dahil olmak üzere. Uranüs retrosu özellikle bizlere Ağustos ayının sonundan beridir. Hayatımızda kırmamız gereken bazı zincirler olduğunu, bazı yetenekler, bazı potansiyeller olduğunu, ancak bunların bazı kalıp yargılarla veya kendimize güvenemediğimiz hususlarla ilintili olarak Kırılamadığını, aşılamadığını bizlere göstermeye çalıştım. Belki bu süreçte özellikle sonbahar aylarında içinizde yoğun bir basınç hissetmiş olabilirsiniz. Çünkü bir potansiyel var. Açığa çıkmak istiyor ama bir şekilde bastırılıyor, bir şekilde durduruluyor. Bir şekilde o potansiyel kendi içimizde dönüp duruyor ve bu da belki hastalıklara yol açıyor. Belki öfke patlamalarına yol açıyor. Belki bazı ruhsal veya fiziksel sorunlara yol açmaya başlıyor. Bu nedenle bu tarihten itibaren yani Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında hangi alanlarda kendi zincirinizi kırmak istediğiniz, hangi alanlarda kendi farkınızı ortaya koymak istediğiniz ancak e, bazı yargılarla veya kalıplarla bundan vazgeçtiniz ve bu durum sizin içinizde çığ gibi büyüyerek ne gibi sorunlara neden oldu? Bunları gözlemlediyseniz eğer, hatta imkanınız varsa bugün alın kalem, kağıdı elinize. Bunları tek tek yazın ve yüzleşin. Uranüs Retros'un bitimiyle beraber, bu müjdeli haberle beraber artık bununla alakalı eyleme geçin arkadaşlar ki biliyorsunuz Mars Retrosu da bitti. Merkür Retrosu da bitti. Dolayısıyla artık eyleme geçmemek için hiçbir bahanemiz yok. Bu 4-5 aylık yavaşlama sürecinden sonra, Artık 4-5 ayda almamız gereken dersleri aldıysak harekete geçmek, aksiyon almak oldukça mühim olacaktır diye düşünüyorum ki bu potansiyeli artık bu enerjiyi yani bu potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye dönüştürebilelim ki bizde bir takım marazlar ortaya çıkartmasın arkadaşlar. Evet Uranüs Retrosu bu şekilde aslında tabii ki jenerasyon gezegenlerinin düz seyirleri ve retroları. Diğer kişisel gezegenlerin retroları kadar hızlı bir şekilde hissedilemiyor arkadaşlar. Sadece geriye dönüp baktığımız zaman fark edebiliyoruz etkileri. Zaten uzun transitler olduğu için süreci fark etmek gerekiyor. Süreci yönetmek gerekiyor. E, farklı bir gözle hayatımızı okuyabilmek gerekiyor. Aksi halde. E, zaten e, farkına varamıyoruz ve e, kitlesel olarak yani kolektif olarak bu etkiler altında olduğumuz için hepimiz aynı gemide olduğumuz için e, herkes aynı şeyleri yaşadığında bir şekilde bize olağan gelebiliyor. Tabii ki hepimiz farklı alanlarda yaşıyoruz ve kişisel doğum haritalarımız e, farklı açılar alıyor, farklı tesirler alıyor. Retrolar kimilerimize iyi gelirken kimilerimiz için oldukça duran süreçler olabiliyor. Ama yine de e, jenerasyon gezegenlerinin etkileri daha kolektif, e, daha kitlesel o yüzden bizim oturup mutlaka geriye dönüp bakıp değerlendirme yapmamız gereken süreçlerdir arkadaşlar. Şimdi bakalım Uranüs Retrosu ile beraber hangi burç hangi alanda duraksama yaşadı ve şimdi retro bitimi ile beraber hangi alanda artık sınırlarını zorlamaya başlayacak ve zincirini kıracak. Hemen Koç Burcu ile başlayacağım. Videoyu buraya kadar dinlediyseniz beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Ben Koç Burcu ile başlıyorum. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Uranüs'ün boğa burcu seyri ve buradaki retro hareketi özellikle harcama alışkanlıklarınızla alakalı süreçleri karşınıza çıkarmış olabilir. Geçtiğimiz 4-5 ay boyunca harcamalarınız, kazanç ve gider dengeniz arasında e, bir takım sorunlar ve problemler yaşamış olabilirsiniz. Belki ekonomik sıkıntılar e, deneyimlemiş olabilirsiniz. Aslında bu süreç... E, kendi değerinizi açığa çıkarabilmeniz ve aynı zamanda bütçe yönetimini elinize alabilmeniz adına oldukça faydalı bir süreçte. Burada yaşamış olduğunuz deneyimler, maddi veya manevi anlamda değerlerle alakalı deneyimler bu süreçte artık ön plana çıkmaya başlamış olabilir. Uranüs retro sansında belki de bu borçları ödemek, ödeme planını çıkarmak adına da değerlendirilmiş olabilir. Yani ekonomik anlamda sıkıntılar yaşadıysanız öncesinde bu retro sürecinde belki de bunları tamamladınız ve hallettiniz. Eğer halledemediyseniz artık bunun için harekete geçmek zamanı diyebilirim. Kendi değerinizi, kendinize atfetmiş olduğunuz anlamı, Artık yavaş yavaş idrak etmeye başlamış olmanız gerekiyor. Kendinizi yargıladığınız, sorguladığınız ne kadar ben kendime güveniyorum, ne kadar ben kendimi hissediyorum diyor olsanız da aslında içten içe o hissetmiş olduğunuz değersizlik duygusu varsa şayet işte bu retro sürecinde bununla alakalı deneyimler de karşınıza çıkmış olabilir. Şimdi ise kendi eşsizliğinizi ortaya çıkartmak zamanı sevgili koçlar. Güzel bir süreç olmasını diliyorum. Uranüs hala ikinci elinizde kalmaya devam edecek. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları ve yükselen burcu boğa olanlar. Uranüs 2018 yılından bu tarafa burcunuzdan. Olmazların olduğu bir süreçten geçiyorsunuz ve geçmeye de devam edeceksiniz. Yapmam dediğiniz ne varsa yapıyorsunuz. Gitmem dediğiniz ne kadar yer varsa gidiyorsunuz. Gerçekten ben neymişim dedirtecek kadar... Ee, Büyük değişim ve dönüşümler yaşatan ama aynı zamanda direndiğiniz zaman sağlam tokatlandığınız bir süreçten geçiyorsunuz sevgili boğa burçları. Boğa burçları genelde sahip olduklarına sıkıca tutunmak ister kaybetme korkusu vardır. Özellikle haritanızda boğa burcu vurgusu varsa güney düğümünüz boğa burcundaysa kişisel gezegenleriniz boğa burcundaysa bunu zaten çok iyi hissedersiniz. Bir yandan e, maddi anlamda bir refah elde etmek bir yandan da elde ettiklerini asla bırakmamak ve sıkı sıkıya tutmak gibi bir e, misyonu vardır esasında tıpkı bu taruttaki tılsım dörtlüsü e, kartı gibi e, burcu sembolizması ama Uranüs buraya girdikten sonra tabi işler çok fazla değişmeye başladı özellikle kendinizle alakalı e, bazı şeyleri keşfetmeye başladınız aslında bugüne kadar tanımladığınız siz siz değilsiniz ve bu Uranüs retrosuyla ile beraber keşfettiğiniz ne varsa kendinizle alakalı çılgın taraflardan bahsediyorum Artık bunları ortaya koyma zamanı sevgili boğa burçları. Yapmaktan çekinmeyin tabii ki belli sınırları hilal etmeden artık zincirlerinizi kırın. Artık kabuğunuzu kırın ve içinizdeki gerçek sizi açığa çıkarmaya başlayın. Güzel bir süreç olsun diliyorum. Neler yaşadınız boğa burçları lütfen yorumlarda paylaşın. Sevgiler hoşçakalın. Sevgili ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar Uranüs'ün boğa burcu geçişi tabii ki size de çok enteresan gelmiş olmalı. Çünkü Uranüs 12. evinizde kontrol dışı bir alanda özellikle oldukça spritüel ve mistik deneyimler yaşamış olabilir ikizler burçları bu süreçte ani ve kadersel değişim ve dönüşümler, belki bazen sağlık sorunları, belki bazen kayıplar, belki şahane fırsatlar, yani negatif veya pozitif anlamda değerlendirebileceğimiz ani gelişmeler, yani ayda bir defa şok edici, etkili, şok edici haberler almış olabilirsiniz ve artık bu durum bir şekilde rutin haline gelmiş olabilir. Tabii eğer sağlığınızı ihmal ettiyseniz, Mental veya fiziksel sağlığınızı bununla beraber ruhsal anlamdaki potansiyellerinizi keşfedemediyseniz geçtiğimiz aylarda Aslında bununla alakalı bazı dersler almaışı olmanız gerekiyor her şeyi kontrol edemeyeceğiniz düşünerek ve akıllıca hareket ettiğiniz zaman dahi bazı kadarsel süreçleri yaşayabileceğinizi Fark etmiş olmanız gerekiyor. Sezgisel yönünüze odaklanıp aslında bu yönünüzü daha da geliştirmeniz gerektiğini fark etmiş olabilirsiniz. Belki de içinizde gizli bir potansiyel var. Doğduğunuz andan beri sizde olan. Bunları keşfetmeye başlamış olabilirsiniz. Bunları fark etmeye başlamış olabilirsiniz. Kim dost, kim düşman, kim gerçekten yanınızda, kim aslında e, sahte, samimiyetle alakalı ciddi sorgulamalar yaşamış olabileceğinizi düşünüyorum. E, bu süreçte belki geçtiğimiz 4 ay boyunca biraz inzivaya çekilip kendi kabuğunuzda kalmak ve yaşanan süreçleri değerlendirmek istemiş olabilirsiniz. Bu durumdan artık yavaş yavaş çıkıyorsunuz ve artık e, kiminle beraber ve ne şekilde ilerlemek istiyorsanız ilerlemeye başlamanız gerekiyor sevgili ikizler burçları. Neler yaşadığınız yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar. Uranüs'ün boğa burcundaki geçişi özellikle hedefleriniz, hayalleriniz, kamusal alandaki duruşunuz, arkadaş ilişkileriniz, sosyal çevreniz, kariyer gelirleriniz ve ünvanlarınız alakalı büyük değişim ve dönüşümler yaşattı size. Burada e, bilhassa e, duygularınızla alakalı, dostluklarınızla alakalı hangi yönde ilerlemeliyim, hangi hedefler üzerinde çalışmalıyım ve gerçek dost, gerçek yoldaş kim? Bununla alakalı aslında geçtiğimiz aylarda bir takım farkındalıklar yaşatmış olmalı size diye düşünüyorum. Kariyer gelirlerinizle alakalı bir takım duraksamalar yaşadıysanız şayet belki de bir şeyleri artık reformize etmeniz gerekiyor, güncellemeniz gerekiyor. Belki de yanlış hedefin veya eksik bir hedefin peşinden koşuyorsunuz. Bu süreçte tabii ki geçmiş dostluklar ve arkadaşlıklar da karşınıza çıkmış olabilir. Geçmişteki hayatlar hayalleriniz, hedefleriniz üzerine düşünmüş olabilirsiniz. Şimdi ise gerçekten size iyi gelecek ve size yoldaşlık edecek dostluklarla hayallerinizin peşinden koşma zamanı sevgili yengeçler. Güzel bir süreç olsun. Yaşadıklarınızı lütfen yorumlarda paylaşın. Hadi bakalım. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Uranüs'ün boğa burcu geçişiyle beraber hayatınızda büyük değişim ve dönüşümler yaşamaya başladınız. Hele ki 2022 senesi sizin için milat yılı oldu diyebilirim. Gerçekten çok zorlandınız. Kontrolden çıkan durumlar ve süreçler yaşadınız. Oldukça kadarsel bir dönemi geride bıraktınız. Uranüs retrosu ile beraber geçtiğimiz 4-5 ay boyunca özellikle Hedefleriniz noktasında ben hangi yolda ilerlemeliyim? Hangi hedefin peşinde koşmalıyım? Evliliğiniz sorunsa evliliğiniz üzerine düşünmüş olabilirsiniz. Kariyeriniz sorunsa bunun üzerine düşünmüş olabilirsiniz. Benim toplumda bırakmış olduğum imaj ne? Beni insanlar nasıl tanıyor? Ve ben gerçekten bunu mu istiyorum? Ben gerçekten buna mı emek vermek istiyorum? Dediğiniz noktalarla alakalı ciddi sorgulamalar yapmış olabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi ise artık... Geleceğinizde olmasını istediğiniz şeylerin ne olduğunu biliyor olmanız gerekiyor. Bu rotada, bu istikamette ilerleyişinizi sürdürmek önemli olacaktır. Özellikle evlilik, medeni durumunuz, kariyeriniz, kariyerinizde ulaşmak istediğiniz nokta, kariyerinizde sizi destekleyecek, sizin yanınızda olacak insanlar veya elemeniz gereken insanlarla alakalı büyük farkındalıklar oluşacağını düşünüyorum Belki de ufak nüanslarla hedefinizi biraz daha renkli hale getirebilirsiniz sevgili Aslan burçları güzel şeyler olsun diliyorum yorumlarda yaşadıklarınızı paylaşırsanız çok mutlu olurum sevgiler hoşça kalın Merhaba sevgili Başak burçları ve yükselen burcu başak olanlar Uranüs uzun zamandır boğa burcunda ve aslında sizin yükselenizi destekliyor dokuzuncu evinizden burada inançlarınız değer yargılarınız maneviyatınızla alakalı Büyük değişim ve dönüşümler yaşadınız. gerçekten neye inanmanız gerekiyor? Kimlerle ilişki kurmanız gerekiyor? Bu süreçte çoğunuz eğitimler almış olabilir, kendini geliştirmiş olabilir, yurt dışı bağlantılı işlerle uğraşmış olabilir. Ve aslında geleceğine hazırlık yaptığı bir süreci deneyimlemiş olabilir. Geçtiğimiz 4-5 ay boyunca özellikle Uranüs'ün buradaki retro hareketi inançlarınızı sorgulamaya sevk etti sizi. Değer yargılarınız nelerdir? Etik değerleriniz nelerdir? Bununla beraber farklı insanlara karşı, farklı görüşlere karşı yaklaşımınız nedir? Ne kadar tahammül edebiliyorsunuz? Ne kadar açık olabiliyorsunuz farklı görüşlere veya yeni insanlara? Bunları fark etmeye başlamış olmanız gerekiyor. Şimdi ise artık bu alanlarda aksiyon alma zamanı. Yurt dışı gündemi olanlar, yargısal süreçleri olanlar, yeni ee, görüşlerin, yeni değerlerin peşinden gitmek isteyenler için harika zamanlar olacaktır. Bu süreçte neler yaşadığınızı yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Uranüs'ün boğa burcu geçişi ve Uranüs retrosundan bahsedecek olursak biliyorsunuz Uranüs uzun zamandır 8. evinizde ilerliyor. Özellikle krizli durumlar ve süreçler yaşadığınız çok deneyim olmuştur. Aniden şok olacağınız, sizi mutlu eden veya sizi dibe vurduran gelişmeler yaşanmış olabilirsiniz Uranüs'ün bu geçişiyle beraber. Özellikle ortaklıklar ve evliliklerle alakalı hiç beklenmeyen krizler, mali durumunuzla alakalı ee, belki işinizin maddi durumuyla alakalı veya ortağınızın gelirleriyle ilgili olarak da e, aniden ortaya çıkan gündemler sizin hayatınızı da dolaylı olarak etkilemiş olabilir. Belki birçoğunuz bu süreçte ameliyat gündemleriyle uğraştı, operasyonlarla uğraştı, ruhsal anlamda, psikolojik anlamda da sizi çok zorlayan süreçler yaşamış olabilirsiniz e, gibi e, düşünüyorum. Uranüs üst retrosu ile beraber aslında burada oluşan tahribat, yani sizin üzerinizde oluşan tahribat bu krizlerden sonra e, ne gibi hasarlara ulaştı ve bunları nasıl düzeltebiliriz gibi bir e, sonuca ulaşmış olmanız gerekiyor. Özellikle uranüs retrosuna terapiye başlama kararı almış olabilirsiniz. Uzun zamandır sağlık problemi yaşıyorsanız ameliyat olmaya karar vermiş olabilirsiniz. Eşinizle veya ortağınızla alakalı problemler, mali krizler varsa bunlara bir de farklı bir açıdan bakmayı denemiş olabilirsiniz. Ve artık bu alanda o edindiğiniz deneyim her neyse bu istikamette ilerlemeniz isteniyor sizden sevgili terazi burçlarım. Yani durup düşündüğünüz krizler yaşadınız olaylar kontrolden çıktı artık toparlanma zamanı diyebiliriz neler yaşadığınız yorumlarda paylaşırsanız mutlu olurum sevgiler hoşçakalın merhaba sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar uranüs uzun zamandır 7. evinizde ilerliyor özellikle ikili ilişkiler ortaklıklar partneriniz muhatap olduğunuz kişiler bazen uğradığınız açık düşmanlıklar bazen yargısal sıkıntılar gibi gündemlerle ilgilenmek zorunda kaldınız Retro süreciyle beraber geçtiğimiz 4-5 ay boyunca özellikle ilişkilerinizi gözden geçirmiş olabilirsiniz. İlişkide sizin veya partnerinizin Hataları bununla beraber ilişkide artık yeni bir versiyona geçilmesi gerekiyorsa o ilişkinin bitmesi tamamlanması ya da reformize edilmesi gerekiyorsa belki de eski yöntemlerle artık sürece devam edemeyeceğinizi fark ettiniz. Bu süreçte tabii ki ortaklarını sonlandıran ilişkisini bitirme kararı olan akrep burçları da olmuş olabilir. Şimdi ise artık. Burada somut verilerle harekete geçme zamanı, ilişkiyi kurtarmak adına, ilişkiyi güncellemek adına veya yeni bir ilişkiye başlamak adına e, imkanlar karşınıza çıkmaya başlayacaktır. Aksiyon alarak fırsatları değerlendirme zamanı. Sevgili akrepler, güzel bir süreç olsun. Yorumlarda yaşadıklarınızı paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar. Uranüs uzun zamandır boğa burcunda ve sizin altıncı evinizde ilerliyor. Özellikle iş hayatınız, hayat rutinleriniz, sağlığınızla alakalı. Yani neye elimi atsam bir şeyler değişiyor. Sürekli iş değiştiriyorum, sektör değiştiriyorum, sağlığımla alakalı iniş çıkışlar var. Bazen büyük fırsatlar yakalıyorum, bazen işsiz kalıyorum, bazen kendimi çok enerjik hissediyorum. Bazen kolumu kıpırdatacak halim yok demiş olabilirsiniz. Özellikle Uranüs retro sürecinde yani geçtiğimiz 4-5 ay boyunca sağlığınızla alakalı zorluklar yaşamış olabilirsiniz. Belki uzun zamandır yoğun bir tempoda çalışıyordunuz ve sağlığınızı ihmal ediyordunuz. Eğer böyle bir durum varsa bu retro sürecinde aslında geri dönüşler almaya başlamış olabilirsiniz. Şimdi ise artık hayat rutinlerinizi oturtmak adına ve hayattan karşınıza çıkabilecek sürprizlere de hazırlıklı olacak esneme payları bırakarak. İlerleme zamanları sevgili yerler. E, artık aksiyon alabilirsiniz. iş değiştirmek, e, sektör değiştirmek, spora başlamak gibi hayatınızda e, gündelik akışınızı değiştirecek etkiler yaratabilirsiniz. Bu süreçte yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız mutlu olurum. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili Olak Burçlarım. Uranüs uzun zamandır Boğa burcunda sizin 5. evinizde ilerliyor. Özellikle aşk hayatınız, çocuklarınız, çocuk sahibi olmak, çocuklarla alakalı gündemlerle uğraşmak, yaratıcı plan ve projelerle alakalı sürpriz gelişmeler yaşıyorsunuz 2018'den bu yana. Geçtiğimiz 4-5 ay boyunca Uranüs'ün bu alanda retro olması belki de gözden geçirilmesi gereken bazı husus hususların olduğunu size gösterdi. Özellikle eski aşklar karşınıza çıkmış olabilir. Takıntılı ve saplantılı bir aşkınız varsa burada aslında geliştirmiş olduğunuz şeyin o kişiyle bağlantılı değil de ...o duyguyla ile ilintili olduğunu, sizden kaynaklı olduğunu keşfedeceğiniz süreçlerde yaşamış olabilirsiniz. Bununla beraber yaratıcılık potansiyelleriniz aslında kendinizde bir türlü açığa çıkaramadığınız bir potansiyel olduğunu da fark etmiş olabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak, çocuklarla alakalı gündemler noktasında da aslında takım farkındalıklar yaşamış olabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi ise artık neyi keşfettiyseniz bu alanda aksiyon alma zamanı sevgili oğlaklar. Neler yaşadığınız yorumlarda paylaşırsanız mutlu olurum. Sevgiler hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçlarım. Evet Uranüs uzun zamandır boğa burcunda ve sizin haritanızın dip noktasında sizi ciddi anlamda zorladığını biliyorum. Kökten sarsıntılar yaşıyorsunuz sevgili kova burçları kiminiz aileniz ebeveynleriniz kiminiz kendi yuvanız kiminiz yaşadığınız yer eviniz konfor alanınız tutunduğunuz ve kendinizi emniyette hissettiğiniz alanla alakalı sürekli bir sarsıntı içerisindesiniz hiç kolay geçmiyor süreçler farkındayım biraz rahatlamaya başlayacaksınız özellikle geçtiğimiz 4-5 ay boyunca ailenizle alakalı ebeveynlerinizle alakalı annenizle alakalı veya geçmiş travmalarınızla alakalı belki çocukluğunuzla alakalı ın keşfettiğimiz her ne varsa artık retro itibaren Bunların üzerine çalışılması gerekiyor gibi düşün, düşünüyorum açıkçası. Burada belki birçoğunuzun taşınma gündemi, yer değişikliği gündemi, evle alakalı sorun ve problemler e, karşınıza çıkmış olabilir. Belki de tebdili mekanda ferahlık vardır. E, taşınma gündeminiz varsa buna direnç göstermeyin ve yer değişiminden faydalanın. Değişim belki de size iyi gelecek ve sizi güncelleyecek sevgili kovalar. Bu süreçte yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Evet Uranüs uzun zamandır boğa burcunda ve sizin 3. evinizde. Özellikle arkadaş çevreniz, e, zihniniz Zihninizi meşgul eden hususlar, aldığınız şok edici haberlerle alakalı gündemlerle uğraşıyorsunuz. Ani kararlar alıyorsunuz, ani haberler alıyorsunuz. Bazen çok yükseliyorsunuz, bazen dibe vuruyorsunuz. Mental sağlığınızı korumanız gerekiyor sevgili balık burçları bu değişim süreci içerisinde. Ancak geçtiğimiz 4-5 aylık süreçte Uranüs bu alanda retro pozisyondaydı. Geçmişi çok fazla düşünmüş olabilirsiniz. Özellikle yakın çevre ilişkilerinizi, kardeşleriniz, kardeş gibi gördüğünüz arkadaşlarınız, hakkınızda konuşulanları duymuş olabilirsiniz dedikodunuzun yapıldığını öğrenmiş olabilirsiniz veya sizin yaptığınız dedikodular ortaya çıkmış olabilir aslında çevrenizde bulundurmak istediğiniz insanlar Kimler? Bunları keşfetmeye başladınız. Sizi ileriye taşıyacak, sizi güncelleyecek, sizi iyi gelecek ve geliştirecek insanlardan yeni bir çevre inşa etmeniz gerektiğinin sinyallerini aldınız bu süreçte. Almış olduğunuz haber, gündem, belgelerle beraber. Şimdi ise artık aksiyon zamanı. Sevgili balıklar, belki birçoğunuzun araç alımı, satımı gibi gündemleri de ortaya çıkabilir bu süreçte. Güzellikler olsun diliyorum. Özellikle geçtiğimiz 4 ay boyunca yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın. Evet arkadaşlar Uranüs retrosuna dair şöyle bir giriş yaptık. Umarım artık aksiyon almaya başladığımız süreçler yakındır. Çünkü biliyorsunuz Mars retrosunu tamamladık. Merkür retrosunu tamamlıyoruz. Ve Uranüs retrosunun da bitimiyle beraber artık yeni yıla <gülüyor> resmi olarak giriş yapmış bulunmaktayız. Kova yeni ile beraber de zaten çok güçlü etkiler hakim olmaya başlıyor arkadaşlar. Bu etkilerle beraber hepinize şahane güzel başlangıçlar diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız, yorum yapar, beğenir, paylaşırsanız çok mutlu olurum. Daha çok motive olurum arkadaşlar içerik üretmek adına. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikus adresinden veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Çekilişe katılmayı unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın.